Videoyu izlediğiniz vakit listemizdeki filmler çoktan çıkmış olabilir. Belki de izlemişsinizdir bile. Ama biz hiçbiri vizyona girmemiş gibi ele alıyoruz. Çünkü metni yazdığımız sırada bu renkli filmlerin hiçbiri vizyona girmemişti. Her neyse. Fazla laga yapmaya gerek yok değil mi? Bu videoda 2020'yi gerçekten renkli bir hale getirecek filmleri sıralıyoruz. Filmler çıkmamış olsa bile, fragmandan, oyunculardan ve yönetmenlerden bunu anlamak zor değil. Bu listedeki filmler kötü olsa bile, iyi zaman geçirmemizi sağlayacak türden olacak gibi. Ayrıca listeye, çıkmasına çok da şaşırmadığımız filmleri dahil etmedik. Ve en az heyecanlandırandan en çok heyecanlandırana doğru sıraladık. Hadi iyi seyirler! Eğer bir sinema severseniz videoyu beğenip abone olmanızı öneririz. Aman ha! Güncel sinema filmleri üzerine yapacağımız listeleri kaçırmanızı istemeyiz. Guns Akimbo Welcome to Schism. Açıkçası Daniel Radcliffe'in Harry Potter serisi dışında pek bir efsane lan denilesi projesi yok. En azından biz öyle düşünüyoruz. Frankenstein, Nazilerin arasına sızdığı film, Horns ya da Sirbazlar Çetesi 2, Vasat ve Vasat'ın altındalar. Ama bu film gerçekten keyifli duruyor. Video oyunu tasarımcısı olan Miles'ın başı belaya girer ve ölüm savaşına katılmak zorunda kalır. Win? Fragmandan filmin aksiyon dolu ve renkli bir yapıya sahip olacağını net bir şekilde görebiliyoruz. Sözün özü bu film muazzam çıkmasa bile, ki şu an için bir şey diyemeyiz, izledim keyif aldım ya dedirtecek gibi duruyor. You you. Make... Bloodshot bir süper kahraman filmi olarak karşımıza çıkacak olan bu yapım, içerisinde bizlerin pek de yabancı olmadığı bir başrole sahip. Öyle ki bu adamın başrolü oynadığı yapımların az çok bazı özelliklerini tahmin edebiliyoruz. Kendisi pek sakinlikten az etmiyor. Valiant Comics isimli Amerikan çizgi roman yayımcısının bir kahramanı olan bu karakter, aynı isimle sinemaya aktarılmıştır. Konusuna gelecek olursak, bir denizci olan Ray Garrison ve karısı öldürülür. Bir grup bilim adamı da Ray'in hayatını kazanmasını sağlayacak nanoteknolojiyi kullanarak bu denizciyi hayata döndürür. Hayatını geri kazanmış olan Ray, artık kendisi gibi olan süper askerlerle çalışacaktır. Bütün bunlar olurken de Ray, geçmişiyle ilgili hiçbir şey hatırlayamıyordur manipulating you. Set the next target for elimination. Sonuçta bir süper kahraman filmi olan bu yapım, belki de aksiyon filmlerinin adeta duayeni olmuş Vin Diesel'ı kadrosuna katarak mantıklı bir hamle yapmış diyebiliriz. E ee, buradan da aksiyon sahnelerinin epey bir cezbedici nitelikte olacağını öngörebiliyoruz. Bunların yanında hikayesinin bizleri pek yükseltmediğini söylesek de film çıktığında esas yorumumuzu yapabiliriz. Sonuçta süper kahraman filmlerinin yaygın olduğu bu dönemde biz izleyiciler artık farklı tarzlar beklemekteyiz. Kim bilir belki de bu yapım beklediklerimizden biridir. Morbius. We'll fix something that's broken. Morbius, insanların beklenti içerisinde olduğu süper kahraman filmlerinden. Buna sebep olan şey şüphe yok ki farklı bir tarzda yapılacak olmasıdır. Öyle ki içerisinde hem süper kahraman hem de korku ögeleri barındıracak. Konusu ve içeriğinin bu tarz farklı kavramlarla şekillendirilmesi ilgi uyandırıyor. Morbius, tedavisi olmayan bir hastalığı farklı yöntemlerle çözmeye çalışır. İçerisinde elektroşok terapilerini ve vampir yarasalarını barındıran bu yöntem sonucunda bazı şeyler ters gider. Bu tedavi sonucunda morbius artık gün ışığına çıkamaz ve sürekli kana ihtiyaç duyar olmuştur artık tamamen bir vampire dönüşmüştür bu karakter bazı olumsuz özelliklerinin yanında birçok insanüstü güce de sahip olmuştur. Konusu gerçekten cezbedici değil mi? Bu hikaye ve karakterlerin nasıl işleneceği büyük merak uyandırmakta. Başrolünde Jared Leto'yla beklentilerimizi yükselten bu yapım, yılımızı şenlendirecek gibi duruyor. The Eternals Bu MCU yapımı, fantastik güçlere ve çok uzun yaşamlara sahip olan eski bir insan ırkını konu alıyor. Kozmik varlıkların uzun zaman önce insanlar üzerinde deneyler yapması ve iki ayrı ırkın ortaya çıkması hikayenin temelini oluşturmaktadır. Eternal ve Divine isimli iki ayrı ırkın yaratılması ve bu iki ırkın asırlar boyu süren mücadelesi de hikayenin gelişme kısmını oluşturmaktadır. Hikayesi hakkında bildiklerimizin bu denli sınırlı olduğu bu yapım, Kasım 2020'de vizyona girecek. Oyuncu kadrosunda ise Kit Harington Angelina Jolie, Richard Madden gibi tanıdık yüzler bulunuyor. Farklı bir tarza sahip bir başka süper kahraman filmi yolda gibi ha? Her ne kadar hikayesiyle ilgili bir takım bilgilere sahip olsak da, yapımın sahip olduğu geniş konu alanını nasıl kullanacağına dair tahminler yapmak oldukça zor. Yine de kimileri oyuncu kadrosundaki oyunculara rağmen bunu önemsemiyor olabilir. Sanırım bizlere işi zamana bırakmak düşüyor. Bahsedilmesi gerekenler. Sukubi. <gülüyor> <gülüyor> uh, eee maybe don't do that again. Ee, bu yapımın bizleri şenlendireceği belki de listedeki en görülebilir şeydir. En azından çocukluğu Sukubi'yle geçmiş olanlar için. Bu hayalet avcılarının bitmek tükenmek bilmeyen maceraları bu sefer sinemalara başka bir tarzda aktarılmış. Tabi böyle bahsedince bir zamanlar vizyona giren scooby yapımları aklınıza geliyor. Ancak onları unutmanızı şiddetle öneriyoruz. Pek hatırlanası bir anları yoktu sonuçta. Konumuza gelecek olursak bu yapım Shaggy ve Scooby'nin tanışmasını anlatmakta. Fragmanda bizlere kendini anlatmayı başaran bu yapım içerisinde duygusal ögeler de barındırıyor. E tabi çizim ve tasarımdan anlaşılacağı üzere daha çok hedef kitlesini düşük tutsa da tamamen onlara hitap ettiğini söylemek yanlış olur. Oh man, the clean modern aesthetic, the cool blue color palette. We're in IKEA. Falcon Fury. Did you say IKEA? Nope, I said Falcon Fury. Shaggy ve Sukubin'in ömür boyu süren dostluklarını anlatan bu yapım, tatlı tasarımıyla ilgi çekiyor. Pek de uzak olmayan bir tarihte çıkışını yapacak olan bu animasyonu sabırsızlıkla bekliyoruz. Birds of Prey. <Gülüyor> Birds of Prey ya da Türkçe adıyla Yırtıcı Kuşlar, bir suç duayeninin kaçırmış olduğu kızın kurtarılması hikayesini anlatıyor. Gotham'ın kötü adamı olan Roman Sionis, genç bir kızı kaçırılması için hedef gösterir. Bu duruma şehrin tepkisi de büyük olur. Öyle ki bir kaos durumu tüm şehre hakim olur ve filmin baş karakterleri de bu kaos ortamında buluşurlar. Bu baş karakterlerde çoğumuzun bildiği Harley Quinn, Huntress, Siyah Kanarya ve Rene Montoya isimlerinden oluşmaktadır. Bu isimler bir araya gelerek şehrin kötüsüne karşı mücadele veren bir ekibe dönüşürler. <Gülüyor> Eğlenceli gözüken ve Gotham hayranlarının da favori şehirleriyle buluşacağı bu yapım kısa bir süre sonra vizyona girecek. Ya da siz bu videoyu izlerken zaten çıkmış olacaktır. Belki de kadın hakları ve cinsiyet eşitliği kavramlarının gündemde olduğu bu dönemde Birds of Prey bir hayli yankı uyandırır. <gülüyor> Bunu göreceğiz. Gary. The SpongeBob Movie: Sponge on the Run Sukup gibi bu yapımda kendi hayran kitlesini sinema salonlarına çekeceğe benziyor. Sonuçta bu yapımda zamanında bir nesle kendini izletmiştir. E bu yapımda tatlı tasarıma sahip olup bizleri yine geçmişe, hatıralarımıza göndermekte. Sünger Bob biricik arkadaşı Geri yerinde bulamayınca onu aramaya başlar. Sonrasında Geri'nin Poseidon tarafından kaçırıldığını öğrenince Sünger Bob arkadaşlarıyla birlikte Geri'yi aramak üzere yola koyulurlar. Hello, <gülüyor> call Sage. Yani bu yapım sahip olduğu karakterleri hedef kitlesine eğlenceli bir biçimde aktarırken bir yandan da artık büyümüş olan izleyicilerine eski dostlarıyla birlikte zaman geçirmeleri için yeni bir şans daha veriyor. Hal böyle olunca yapımın güzel olacağına dair pek şüphemiz yok. En azından şenlendirici bir film olur ha? Tenet <gülüyor> Thank <laughs> you. Nolan, Nolan, Nolan. Yine belli ki beynimizi yakacaksın. Inception ve Momentoyla zihnimizi paramparça edip, adeta Fuck Might yaşatan bu adamın çok sağlam filmleri var. Her biri kafa yakan cinsten değil ama 10 yılda bir çıkardığı bu tarz filmleri bambaşka oluyor. Momentoda çok az filmde denk gelebileceğiniz aşırı karışık bir işleniş var. Oldukça fazla zaman dilimi içeriyordu bu film. Şahsen o filmi iki kez izledim ve aklımda hala soru işaretleri var. Ve Inception'da cabası. Tenet isimli bu film de en az bunlar kadar konuşulacak gibi duruyor. Fragmana bakacak olursak zaman akışındaki kırılmalar ve fizik kanunlarının tersine dönmesi gibi birçok kafa karıştırıcı temaya değinilecek. Evet, bizce bu yılın en şenlendirici filmi bu. Bir Christopher Nolan hayranı olarak bu filmi çıktığı gün iki kase patlamış mısır eşliğinde izleyeceğim. You chose to die 2020'de çıkacak olan tüm bu filmler hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz sinema severler için iyi bir yıl olacak gibi duruyor. Ama yine de belli olmaz. Görüşmek üzere.